Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı tht Geometri Soru Bankası kitabında kenar ortay konusundaki ağırlık merkezi testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC üçgeninde BC kenarına ait kenar ortay uzunluğu kaç santimetredir diye soruluyor bize. Şimdi BC hangi kenara ait? BC kenarına ait. O zaman BC'ye ait kenar çizelim. Hop kenar ortay bu. İşte bizden bu isteniyor. Şu birbirine eşit 4, 4. Hocam bizden bu isteniyor. Pisagor bağıntısından 3-4-5 üçgeninden 5 bir yapar burası. Dolayısıyla 5 buluruz cevabı. Geldik bir sonraki soruya. 10-12. Bu sefer AC kenarına ait. AC kenarı hangisi? Şu değil mi? Evet AC kenarına ait kenar orta uzunluğu isteniyor. Hemen AC'ye ait kenar çizdim. Hocam burası 5-5 bizden şu uzunluk isteniyor. E, dik üçgen Pisagor 5-12-13 üçgeninden cevap kaç çıkacaktır? 13 çıkacaktır. Örnek 13 oldu. Geldik örnek 3'e. Şimdi ağırlık merkezi verilmiş burada değil mi? G ağırlık merkezi verilmiş. Ağırlık merkezinden geçen ne oluyordu? Kenar ortaya oluyordu hocam. Şunlar birbirine eşit. Ve burada da 1'e 2 oran oluyordu. Yani burasının 4 olması lazım. Yani bunlar birbirine eşit. 2x-1 eşittir 5. Yani buradan 2x eşittir 6'tan x'i 3 buluruz. Bir de şu uzunluk 4'e eşit. Yani y-1 eşittir 4. Y'yi de buradan 5 buluruz. Bizden x artı y isteniyor. x artı y de böylelikle 3 artı 5'ten 8'e eşit olur. Örnek 3. 8 oldu. Geldik örnek 4'e. Evet ağırlık merkezi verilmiş mi? Verilmiş. Ağırlık merkezi olduğunda 1'e 2 oran oluyordu böyle. üçgen burası 6 olur. dörtgen burası da 8 olur. Bizden X ve Y değerlerini bulunuz diye soruluyor. X, 8, y' de kaç oldu? 6 oldu. Geldik örnek 5'e. Ağırlık merkezi verilmiş mi soruda? Bakıyorum. Ağırlık merkezi verilmemiş ama dikkat et. Kenar ortay, kenar ortay. 2 şart sağlanmış. 2 kenar ortayın kesim noktası ağırlık merkezidir. E, ağırlık merkezinden geçen 1'e 2 oran olacak. Hocam 1'e 2 oran böyle yani burası 5 olacak. 1'e e 2 oran böyle yani 6 ise burası da 12 olacak. Burada bir dik üçgen var 5-12-13 üçgeninden burası da 13 burası da 13. Toplamda BC uzunluğu soruluyor. BC uzunluğu da 26 yapar. Örnek 5-26 çıktı geldik örnek 6'ya. G noktası ağırlık merkezi olduğuna göre madem ağırlık merkezi ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Yani 7 ise 7 şunlar birbirine eşit. E sonra 1'e 2 oran var 3 ise 6 olur. E, hocam bir de 2 oran var. 8 ise burası da yarısı 4 olacaktır. Bizden ne isteniyor? Çevre. Boyalı bölgenin çevresi 6, 4 ve 7'nin toplamı isteniyor. Cevap kaç yapar? 17 yapar. Örnek 6'yı 17 bulduk ve böylelikle bu kısmı bitirdik. O zaman ne diyoruz? Ağırlık ile ilgili kazanım testinde bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.